Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık. Bugün sizlerle birlikte yine yeniden tekrardan bir Monster videosu daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Monster'un uzun kullanım testini ve uzun bir süreçte yani 4-5 aylık bir süreçte kullanırken, kullanırken neler yaşadım. Bazı problemlerin nasıl çözümleri oluyor. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Hazırsanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar bundan yaklaşık 4 veya 5 ay önce tam olarak 3 ay önce Monster'un Tulpar T5 versiyon 19.2 modelini satın aldım. O zamanki fiyatıyla işte yani 10 lira civarlarındaydı, 10-11 civarlarında. E, taksit aldığımız için bazı fiyat farkları oluşabiliyor. Bilgisayar elime geldi. Elime geldikten yaklaşık 2 hafta sonra kutu açtığım videosunu çektim. Bunu da sizlerle birlikte yayınladım. Sizinle ilginiz için çok teşekkür ederim. 7500 kişi izledi ve yorumlarda soruları sormaya başladı. 250 yaklaşık yorum vardı tüm yorumlar tek tek cevaplamaya çalıştım ki cevaplandığımı da umuyorum cevaplamadım yorumlar varsa sorularınızı yorumlar bölümünde tekrardan yazabilirsiniz hepsini tek tek cevaplıyorum net bir şekilde. Şimdi öncelikle e, bilgisayarda bazen sorunlar oluşabiliyor, oluşabiliyor. Nasıl sorunlar? Bunlar yazılımsal sorunlar. Şöyle söyleyeyim, bundan yaklaşık bir 2 ay iki ay değil, 1 ay önce bilgisayarın ekran kartı, RTX ekran kartı çalışmıyordu. Dedim ben Allah Allah hani bu neden çalışmıyor ki acaba? Bilgisayarı bayağı bir güzel test ettim. Render almaya başladım. İşte ekran kartı test programları var. Onları yüklüyorum. Test ediyorum. Cart ediyorum. Curt ediyorum. Hemen ekran kartını bir türlü kullanamıyorum. Tam performanslı bir şekilde. Bu arada tam performanstan kastım şu değil. Hani Neden ekran kartı %100'ü görmüyor? Benim amacım bu değil. Benim amacım bu ekran kartının bir şeyi oluyor. Şu yan tarafa fotoğraf koyacağım. Orada bir... Copy sekmesi var. Video encode sekmesi var, video decode sekmesi var. Bir sekme daha var. Onun ismini şu an hatırlayamadım. Ha 3D, 3D sekmesi var. Bu 3D sekmesi %100 çalışırken diğer üçü çalışmıyor. Hani ben bir element 3D'de bir şeyler yapmadım. Unity'de 3 boyutlu bir oyun yapmaya çalışmadım. Sadece yapacağım şey video montajı almak, video render almak. Video render alırken de 3D'yi kullanmaması lazım mantıken. Çünkü ortada 3 boyutlu bir şey yok. Ha, video encode var, video decode var. Ben da zaten videoyu encode ediyorum. Yani sen orta neden video ön kodu kullanmıyorsun? Orada bir saçmalık yaşandı. Ben tabi bir dedim hani tamam chipset yanmış bitmiş ekran kartını at çöpe. Yani ben kafamda öyle düşünüyorum ama nasıl yakmış olabilirim onu da düşünüyorum. Çünkü tek yaptığım şey video render almak. Onlarca hiçbir şey yapmıyorum. Ardından bir haftalık araştırmalarım sonucunda tüm tanıdıklarımı bilgisayardan anlayan tüm tanıdıklarıma sordum. Monster Note'u aradım. Kendileri de dedi işte yollayın bize bilgisayarı bir içine açıp bakalım dediler. Ya, ben bilgisayarın içine açılıp bakılmasını pek taraftar değilim. Çünkü sen oraya her sakıp takıp söktüğünde hani ora biraz daha şey olacak. Nasıl söyleyeyim size? Aşınacak. Şöyle düşünün. size bir lastik vardır. Onu gerdirirsiniz, çekersiniz. Geri eski halini alır değil mi? Bunu 10-15 defa yaptığınız vakit artık o lastik esnemiş olur. Eski halini geri alınır. Hani eskisinin yerini tutmaz. Ha, ben de bu mantıkla düşünüyordum. Hani gitmesinde pek tarafları değilim. Sonra bir forma girdim. Formun ismini de direkt söyleyeceğim. Hiç şey yapmayacağım. Teknopat'ın formuna denk geldim. O forma yazdım. Dedim yani belki bilen birisi çıkar. Bir, bir buçuk gün falan geçti. Biz hala yollamaya düşünüyorduk bilgisayarı. Ardından Teknopattan bir şey, Teknopat forumuna bir mesaj geldi, bir tane kullanıcı. O da aynı problemleri yaşamış. Benim açtığım konunun altına mesaj yaz. Dedik işte kardeşim aynı sorunu ben de yaşadım. Şöyle böyle, şuradan yapılıyor şuradan yapıyor derken bir gün falan onunla konuştuk herhalde. Bir 10-15 mesajlaşma geçti. Yani şimdi forumdan mesaj yazınca o çocuğun bilgisayarı açtığı vakit bildirim geliyor, Telefona direkt gelmiyor. Çünkü o da Windows'tan yazışıyordu. Ee, nasıl olacağını sordum. İşte ekran kartı güncellemesiyle ilgiliymiş mesela ekran kartım benim o zamanlar 420 idi 420. sürümünü kullanıyordu. arkadaş dedi ki hani bunun 7 sürüm arkasına çekeceksin dedi 412'ye çek dedi pardon 419.7'ye çek o problem kalmıyor dedi bir çektim problem kalmadı herhangi bir sıkıntı yok içim rahatladı. dedim tamam bilgisayarda herhangi bir sıkıntı yok herhangi bir problem de yok hani gitmesine de gerek yok çünkü gittiği vakit bir bir buçuk bir bilgisayar olacak yani iş yapıyoruz işimizde o zaman biraz engelleyecekti. O yüzden gitmesi biraz sakıncalıydı bizim için. Yani giderse bizim işimiz aksacaktı. Öyle bir durum yaşadım. Hani sizler bunu anlatmamın sebebi de şu. Hani mesela bir problem yaşadığınız vakit hemen al bilgisayarı kötü işte parçası şöyle, şurası böyle, şu şöyle demeyin. iki gün önce bilgisayarın wifi'si ve ethernet bildiğiniz eternet girişi ve wifi'si çalışmıyordu. Bildiğin çalışmıyordu abi wifi'ye tıklıyordum, bağlanıyordum şifreye internet yok, bağlı değil diyordu. Ama Bağlanmış olarak gözüküyordu fakat internet yok. Ethernet kablosunu sokuyorum internet yok. Yani dedim Allah Allah Wi-Fi çipsetim yandı. Çünkü Wi-Fi 6 biraz da pahalı. Dedim Allah Allah Wi-Fi 6 yandı mı ki acaba? Dedim durduk yere niye yansın? Hiçbir şey yapmazken niye yansın? Yani biraz mantıklı düşündüm. Dedim, ben bu sürümü kaldırayım. Wi-Fi bildiğiniz Wi-Fi 6'yı sürücü olarak buradan sileyim. monsterın verdiği flash'ını takıp tekrar yükleyeyim. sonra sorun düzelmesi lazım mantıken. Ve öyle yaptım. Öyle düzeldi. Hani herhangi bir problem yaşamadım. Onun haricinde şimdi günlük kullanımlarda ne gibi problem yaşadım. Yani ne gibi artıları ve ne gibi eksileri var? Bunlardan da biraz bahsedeyim sizlere. Günlük kullanadayken abi bilgisayar bir kere masada oturuyorsanız bir tek bende mi oluyor bilmiyorum ama şu benim boyum fıtığım. Ya yani bildiğiniz ağrıma geçtim artık böyle hani beni vurusunlar dövsünler, felç kalayım der gibi. Çok kötü hani oturuş. Şöyle söyleyeyim. Bilgisayar monitör hani direkt şeyde olunca, masada olunca e kötü bir kullanım deneyimi sunuyor sizlere. Hani ben 1 saat, 2 saat artık bilgisayarın başında oturamaz oldum. O derece ağrımaya başladı. Herhangi bir hani böyle 27, 32 inç bir monitörünüz olsa öyle bir problem yaşamazsınız zaten. Monitör şuraya kadar gelir. Ama bunda öyle bir problem var. Hani bu neden 15 inç bir de masanın üzerinde duruyor. Orada bir sıkıntı vardı. Şimdi işte bir soğutucu alıp soğutucuyla bilgisayar bir tık da olsa yükseldi hani biraz daha o ağrı kesildi. Onlardan şu anlık bir sıkıntı yaşamıyorum. İkinci olarak da şunu söyleyeceğim sizlere. Bilgisayar asla kesinlikle tozlu bir yerde kullanmayın. Hani şimdi burası tozlu değil gibi gözüküyor. Fakat en çok toz burada var. Çünkü bilgisayar buradan hiç hareket etmiyordu arkadaşlar. İki gün önce, yok pardon bir hafta önce falan bilgisayar buradan çıkarttım. Altındaki fanlara baktım. Öyle bildiğiniz ızgaraların arasına flash tutup fanlarına baktım. Fanlara full toz. Ve bilgisayar o yüzden çok fazla ses çıkartıyor. Çok fazla ses çıkarttığı için de hani bir süreden sonra artık yeter lan burada kafa dedirtiyor. Yani o yüzden bilgisayarınızı olabildiğince özenli bir şekilde kullanmaya çalışın. Bilgisayarın zaten bakımları yaklaştı. Bir ay sonra büyük ihtimalle gönderirim Ankara'ya ve birlikte gideriz. Bilgisayarla birlikte günübirlik belki gitme ihtimalim olabilir. Onun haricinde bakımlara yaklaşıyor. Bakımlarında da aksatmadan yaptırırsanız bilgisayar canavar gibi performanslı. İkinci olarak şunu söyleyeceğim. Bilgisayar fark ettim ki abi bir aydır falan Google Chrome'a girdiğim vakit bilgisayar çok fazla ses çıkartıyor. Bu sesin problemi nedir, ne değildir araştırmaya başladım. Herhangi bir sonuca rastlayamadım. En sonunda günlerden bir gün dedim hani artık yeter Google Chrome'a girdim bak çünkü başım patlayacak. Herhangi bir oyunda hiç ses çıkartmıyor. Oyuna giriyorsun sessiz. Abi Google Chrome'a alt tarafı bir Google Chrome Pro. giriyorum yani beyin hücreleriniz tek görmeye başlıyor. O derece ses çıkartıyor. Ee, ve RAM kullanımız Google yüzde %30'a çıkıyor. Bakın düşün, Sadece YouTube ve Google'a açık. İki sekmede RAM kullanımı %30 oluyor. Dedim artık buna bir dur demene vakti geldi. Tanıdıklara sordum. Yine onlar kendi fikirlerini öne attı. Denedik olmadı. Bu sefer Monster'u arayayım dedim. Yani belki onlar yardımcı olabilir. Monster'u aradım. Ee, dedim ki böyle böyle hani benim bir problemim var. Bunu nasıl yapabiliriz dedim. Dediler tamam. Biz size bir tane gün belirleyelim. Bir tane saat belirleyelim. O saatte sizin arkadaşlar. İşte biz mi arkadaş? Ve sizin bilgisayarınıza uzaktan bağlantı kursun bir baksın. Yazılımsal mı diye. Tamam olur. Sıkıntı olmaz dedim. Cuma günü söylemiştim. Ben bunu cumartesi veya pazartesi günü aradılar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ben. büyük ihtimalle pazartesiydi. Pazartesi günü aradıkları Enidesk üzerinden bağlandı benim bilgisayarıma. Bu sefer problemi anlatmaya başladım. Yani problemi gösteriyorum adama. Yani, Bak şu şu şu olduğu dedi. Tamam dedi. Bir 15-20 dakika bilgisayarın içerisine baktı. Sonra hiç aklıma da gelmedi. Google Chrome'un eklentileri RAM kullanımı yapıyor. Vanların içerisi tozlu olduğu için de kendini soğutmaya çalışıyor. Bilgisayar öyle söyleyeyim. Ee, öyle bir problem yaşadık. Hani sizin de aklınıza bulsun. Eğer Google Chrome'a girdiğin çok fazla ses çıkıyor diyorsanız büyük ihtimalle eklentilerdendir. Değilse de bilgisayar çok tozlu kullandığınız içindir. Şimdi şunu diyor olabilirsiniz. Ya abi lanet olsun keşke bunu almasaydım. Başımın etiniydi. Gidip MSI alsaydım. Şunu yapsaydım. Bunu yapsaydım. Arkadaşlar her bilgisayarda bu nereden baksanız aynıdır. MSI alırsınız. Kaç para? 20.000 lira. Bu kaç para? 12.000 lira bak mantıklı düşün ilk başta finansal düşün bunu almak 8 bin lira bir kare geçmiş oluyorsun. hadi 5000 lira kare geç tamam hadi onu 20'den saymayalım, 18'den sayalım 17'den sayalım 5000 lira kare geç ama o bilgisayarın bir kere hani bir 5000 liralık daha artısı var ama bu donanımsal olarak değil bilgisayarın performans açısından da değil böyle hani bildiğiniz kasa falan onun gibi yerlerde 5000 liralık bir artısı olabilir çünkü o bilgisayar yüksek kaliteli şeylerle yapılıyordur. Ki benim bildiğim MSI asla plastik kullanmaz. Genelde metal kullanır. Plastik kullandığını da hiç görmedim. 5-6 senelik MSI'ları görüyorum. Ya onlar bile metal. Bu 2021 olmasına rağmen, 2020 olmasına rağmen plastik. Ya bunda yapılabilecek bir şey var mı? Tabii ki de yok. Yeni model. 2021'lerde tabii bunlar da metale geçtiler. Metal daha iyi derseniz yani iyi olabilir ama metallerde ısındığı vakit çok zor soğuyor. Tabi bazı metal alışımları var. Onlar çok hızlı soğuyup Çok hızlı ısınabiliyor. Onlar hariç. Şimdi bir kere MSI. Hani düzgün bir fan koyuyor içerisine. Ha bunda düzgün bir fan var mı? Var. Ama onun termal macunuyla fanın uyumu. Hani belki daha iyi bir performans sunabilir. Ee, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Eğer bu videonun altına hani yorumlar gelirse 20 30 yaklaşık soru yorumlarınız gelirse ayrı bir video yapıp onu da cevaplamak isterim. Çünkü diğer videoda çok fazla soru geldi. Hepsini tek tek klavye başında yazmaktansa ki sorulan çoğu aynı yani. 10 tane soru geldiyse, 10 çeşit yorum varsa bir çeşitten 20 kişi yazmış. Hani şöyle düşünün. Ben o zaman 200 tane yorum cevaplamaya çalıştım. Ve bu biraz zor oldu. Sorularınız varsa bu videonun altına de hashtag soru deyip yazın hani onu soru olduğunu da anlayıp bu videodan izleyip sorduğunuzu da anlayıp ki diğer videoda o soruyu cevaplayıp Çünkü yüzden demiş olduğum gibi diğer videoda 230'a yaklaşık yorum var hepsi soru onları tek tek cevaplamak zor ve hani tüm sorular aynı arkadaşlar diğer yorumlara bir bakın sorunuz varsa orada lütfen yorum hani atın da bir önce oraya da bir bakın derim şimdi üçüncü olarak kullanımı çok kolay abi Vallahi çok kolay bir tuşa bir basıyorsunuz 10 saniye içerisinde direkt bilgisayar tak diye karşınıza açılıyor şunu da çok bazı sormuşsunuz bak bunu da burada direkt cevaplayayım bilgisayarı şarza kullanmak öldürür mü hayır öldürmez bu bilgisayarlarda da öldürmüyor abi 2020 model bilgisayarın var ve şarza kullandığım vakit pili ölecek sanıyorsun öyle bir dünya yok o dünyayı bir geçin benim şurada 2009 model bir bilgisayarım var hani o bile artık <gülüyor> alışmaya başladı bilmiyorum şarja kullandığım halde hala batarası iyi hani kuvvetli bir saat götürüyor 10 senedir şarza kullandığımı düşünürsek bir saat götürmesi gayet iyi Abi de kullandığınız vakit öldürmez. Bir kere artık 2021, 2020, 2019, 2018 model bilgisayarlarda özellikle notebooklarda, gaming notebooklarda, pardon, gaming notebooklarda artık şöyle bir şey var. Bilgisayarınız şarja takılı değilken asla tam performansı kullanamaz. Neden? Çünkü bunun içerisinde i7-10750H var. Neden? Çünkü bunun içerisinde RTX 2060 var. Neden? Çünkü bunun içerisinde çok yüksek okuma yazma hızına sahip SSD'ler var. MK SSD'ler var. Neden? Çünkü bunun içerisinde yüksek hızla çalışan remler var hani biraz mantıklı düşünürseniz o pillerin de hani yeni teknolojiye geçmesi lazım adam diyor ki bilgisayarınızı prize kullanın bu bu soru en çok gelen soruydu o yüzden bunu burada cevaplamak istedim diğer izleyecek arkadaşlar da sorunuzu ona göre sorabilirsiniz bu videom böyleydi demiş olduğum gibi hashtag soru yazarak diğer çekeceğim videoda hangi konulara değinmem isterseniz onu yazabilirsiniz sizi seviyorum. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bu arada kanala abone olup videoya da like atmayı, Instagram hesabımımı da şurada bir yerde çıkmıştır veya az önce çıkmıştır. Oradan da takip ederek sorularınızı tekrardan özelden bana sorabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.